Güzelliğim başımı döndürüyor adeta Üzlüyorum seni hayatımın her anında Avuttun kendimi fotoğraflerinden. Gözlerine tutulduk alık alıyorum bir anda Sana olan aşkımı anlatamam ki okyanuslar oh, mürekkebim olsa Bir tek sen gelsen yeter bana İstemem bütün kainat benim olsa sen benim o hep yanımda Umrumda olmaz bütün dünya alev olsa Yaşama amacımı görüyorum Gözlerinin içine baktığım anda O saçlarını özlüyorum bu ara Yanıma gelsen ara sıra Takılıp kalmasan aklıma İnanmazdım ki aşkın varlığına Son kez görebilsem yeter Dalsam gözlerine bir anlığına Yaktın beni bakışınla Ne olur körekle gelme yangına The police